Bu videoda bir sayının tersi, yani zıttı, ne demek ona bakacağız. Gelin bir sayı doğrusu çizelim. Sayıları da yerleştirelim. Sıfırı koyalım, sağa doğru gidelim. Pozitif sayılar var, 1, 2, 3, 4, 5. Sola gidersek de negatif sayıları görürüz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 bu şekilde devam ediyor. Hadi bir sayı seçelim. Diyelim 3'ü seçtik. Bu sayının tersi hangi sayı olacak? Bu sayının tersi, sıfırla aynı uzaklıkta olacak ama diğer tarafta, zıt tarafta olacak. 3 sayısı 0'a 3 adım uzaklıkta. Sağa doğru 3 adım gidince 3 sayısına ulaşıyoruz. 1, 2, 3. O halde, tersi de 0'a 3 uzaklıkta olacak ama sol tarafta olacak. 1, 2, 3. Yani 3'ün tersi eksi 3'müş. Şuraya küçük bir tablo çizelim. Sayımız ve tersi olsun. Eğer elimizde 3 varsa, tersi de eksi 3 olur. Peki ya sayımız negatif bir sayıysa? Diyelim elimizde eksi 4, yani negatif 4 var. Burada videoyu durdurup kendiniz deneyin. Eksi 4 işte burada. 0'dan 4 adım uzaklıkta. 1, 2, 3, 4. Ve sol tarafta, o zaman onun tersi de, sağ tarafa doğru 4 adım olacak değil mi? 1, 2, 3, 4. Yani pozitif. Örüntüyü fark etmeye başladınız değil mi? Bir sayının tersi, o sayının aynısının zıt işaretlisidir. Yani sayınız 3 ise, tersi eksi 3'tür. Eksi dört ise 4'tür. Aynı rakam farklı işaret. Ya da sol ve sağ olarak düşünebilirsiniz. Yani biri sağ tarafta üç adımsa, diğeri sol tarafta üç adım olacak. Biri sol tarafa dört adımsa, tersi sağ tarafa dört adım olacak. Hadi bir örnek daha yapalım. Birin tersini bulalım. Bir, sağ tarafta bir adım değil mi? O zaman tersi, sol tarafa bir adım olacak. Ya da şöyle düşünün, bu pozitif 1, yani tersi negatif 1 olacak, eksi 1 olacak. İstediğiniz gibi düşünün, cevap aynı.